نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضلله ومن يدولل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزي قلوبنا بعد إزحديتنا وحبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب Rabbena efriğ aleynâ ve lil ve Kıymetli kardeşler biliyorsunuz dünyaya gönderilişimizin gayesi imtihan olunmak. Sadakatimizin ve sözlerimizin ne kadar sadığıyız, ne kadar eriyiz. Bunun tespit edilmesi. Vallahi Allah Azze ve Celle'nin demiş olduğu gibi hayırlı amellerde kim öne geçecek, şerli amellerde kimler öne geçecek, kimler hayır üzere sabah edecek, kimler şer üzere sabah edecek, kimler hangi amelleri ortaya koyacak bunlar ortaya çıksın diye. Bunlar bellensin diye Allah Azze ve Celle hayatı ve ölümü, ölümü ve hayatı bu şekilde yaratmış oldu. Biliyorsunuz kardeşler. Müslüman olarak biz bir tercih yaptık. İman tercihi yaptık. Yani imtihanın ilk sorusu şuydu. Tercihini iman üzere mi yapacaksın? Küfür üzerine mi yapacaksın? Biz ilk imtihanı inşallah başarıyla geçtik. Kimlerimiz geç imtihanı kazandı. Kimlerimiz bite çok girdiler. Kimlerimiz tekrar tekrar sınavı kazanmak için bir daha girdiler. Kimler ilk sınavda bu cevabı doğru cevap verdi. Kimleri 10. sınavda doğru cevap verdi. Ama her hasıl kelam... Sonuç olarak hepimiz ilk imtihanı geçtik. İman küfür imtihanı geçtik. Hepimiz Allah Azze ve Ceren yardımı ve inayetiyle yani iman küfür sorusunda biz imanı tercih yaptık. İmtihan olarak imanı tercih yaptı, küfürü de terk ettik. Kimimiz erken oldu, erken kabul etti, kimimiz geç kabul etti. İlalâ Ama kardeşler, asıl olan bundan sonraki imtihanlardır. Yani iman ehli olduktan sonra ben Müslüman ve bunun gereğini yerine getiriyorum dedikten sonra... Başa gelecek olan bir takım belava musibetlerdir. Allah Tebareke ve Teala Ankebu suresinde ne buyuruyor? اَحَسِبَنْ نَنْسُ اَيْ يُتُرَقُوا اَيْ يَقُولُ اَا مَنَّ وَهُمْ لَا يفtenوم. Siz iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacak mı zannettiniz? Yani sizi bırakacağız mı zannettiniz? Biz iman ettik ya Rabbi. İmtihanın birinci sorusuna doğru cevap verdik ya Rabbi. Bundan sonrası bitti mi zannediyorsunuz diyor Allah Tebareke ve Teala. Hayır bitmedi. Siz iman ettik demekle yani bu imtihanı geçtikten sonra Artık bir imtihan yok, artık soru yok, artık zorluk yok. Böyle mi zannettiniz? Allah Teala kabir kabir ne diyor? Ehasi ben nasu? Siz böyle mi zannediyorsunuz Böyle mi düşünüyorsunuz? Böyle mi fikre ediyorsunuz? Ehasi ben nasu? Ey utra ku? Ey la yuftanun. Siz iman ettik demekle imtihana tabi tutulmadan bırakılacak mısınız zannettiniz? Ne diyor Allah? Walakat faten alazina min kablihim, fale yalemna Allahu alazina cduku, fale yalemna Sizden önceki ümmetleri de biz imtihan ettik. Onlar da iman ettik diyorlardı. Ama onları da Allah tebareke ve teala imtihandan geçirdi. Allah sözünde sadık olanlarla, doğru olanlarla, yalancı olanları elbette ki bilmektedir. Allah bilmektedir. O halde ya Rabbi sen kim sadık, kim yalancı, kim doğru sözlü, kimler de yalancı sözlü. Sen bunu biliyorsan neden imtihan ediyorsun ya Rabbi? Allah bunu aşikar etmek istiyor. Allah bunu hem meleklerine, hem kullarına, hem de yarın, Huzuru mahşerde Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman, imtihan ettiği zaman ya Rabbi biz böyle yapmayacaktık. Ya Rabbi sen imtihan etsen de biz başarılı geçerdik, biz sadıklardan olurduk demesinler diye Allah hepsini aşikar etmek için imtihandan tabi tutacak. Peki kardeşler bu imtihanlar nasıl geçeceğiz? Yani türlü türlü başımıza imtihanlar gelecek. Allah Azze ve Cerah ayet-i kerimede ne buyuruyor? Sizi muhakkak ve muhakkak imtandan geçeceğiz. وَلَنَبْلُوَ النَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ Size Allah diyor ki, burada iki tane tekit var. Allah iki tane tehkitle geliyor. Muhakkak ve muhakkak zi imtihan edeceğiz. Korkuyla imtihan edeceğiz. Mallardan ve canlardan esitmek ile imtihan edeceğiz. وَبَشِّرِ sabirin Sabredenlerin müjdele. Yani demek Allah azze ve celle bizi imtihanlardan geçirecek. Peki ne ile geçeceğiz biz bu imtihanları? Malımızdan bazen eksilecek. Bazen canımızdan eksilecek. Ama yanımızdaki insanları kaybedeceğiz. Akrabalarımızı, sevdiklerimizi kaybedeceğiz. Ama sevdiğimiz organlarımızı kabul kaybedeceğiz. Bu ayet iki şekilde anlaşılır. Yani madem korkulu günler geçireceğiz, korkulu günler geçireceğiz, korkuyla da imtihan edileceğiz. Peki bu imtihanları başarılı bir şekilde nasıl geçeceğiz kardeşler? Yani Allah'tan bize bela ve musibet geldiği zaman, gökten bela ve musibet yağdığı zaman, Allah üzerimizde musibeti takdir ettiği zaman biz nasıl başarılı çıkacağız? Kardeşler bunun en önemli formülü. Yani en önemli formül nedir? En önemli, yani bu problemi çözecek olan en kestirme yol şudur kardeşler, Allah'tan razı olmak. Allah'tan razı olmak. Allah'tan gelen her şeyden razı olmak. Madem Allah bunu takdir etmiş, Allah'tan başka kimse bunu bana takdir etmiyor, o halde ben buna razıyım. Madem Rabbul Alemin olan Allah, bütün mahlukatı hikmetiyle yaratan Allah ve bütün yaratılışında hikmeti gözeten Allah, bu bela ve musibeti de benim üzerimde yarattıysa, o halde ben bundan razıyım. Çünkü Allah... Kullar üzerine zulmü istemez. Çünkü Allah bunu yaparken bir takım şeyler gözetmiştir, hikmetleri gözetmiştir. O halde ben bundan razıyım diyebilmek kardeşler. İşte kardeşler yarın çünkü öyle zorlu bir yoldayız ki biz imtihandan sonra en zorlu yolu tercih etmişiz yani. Eğer bizim cennetimiz olmazsa eğer ölümden sonra bir e, yaşama gibi, imtihan gibi sorgu sual gibi bir, yani bir inancımız olmazsa kardeşler dünyanın en ahmak adamları bizleriz. Dünyanın en ahmak adamları bizleriz. Eğer ölümden sonra bir yaşayış yoksa, ölümden sonra bir hesap yoksa, ölümden sonra cennet yoksa dünyanın en ahmak adamları bizleriz. Çünkü dünyanın en zor yolunu seçmiş olan adamlar bizleriz yani. Musibetlerin ve belaların en yakın olduğu insanlar bizleriz. Bela ve musibetlerin en yakın olmuş olduğu insanlar yine bizleriz. Envay çeşit bela ve musibetlerle karşı karşıya gelebiliriz. Arkamızda bırakmış olduğumuz gözü yaşlı insanlar, arkamızda bırakmış olduğumuz fakir insanlar, Bizim yardımına muhtaç olduğumuz ya muhtaçları olan ailelerimiz ya onların musibetleri artık bize ufak geliyor yani. O musibetler artık mücahitler gözünden musibet olarak görmezler. At ondan geçmiş, aşmışlar. Nice nice musibetlere, nice nice belalara, imtihanlara tabi tutuluyorlar. Nice fitnelere maruz kalıyorlar. Kardeşler bu kadar envai çeşit fitnelerin olmuş olduğu bir dönemde Kardeşler neyle başarılı geçeceğiz? Yani bu imtihanı nasıl geçeceğiz? Yani çok zorlu bir yoldayız yani. Çok zorlu bir yoldayız. Kimilerimiz bunun farkında, kimilerimiz bunun farkında değil yani. Ölüme en yakın insanlar yine bizleriz yani. Ve ölüme en yakın olan yeri gitmek için can atıyoruz yani. Birbirimize yarışıyoruz. Kardeşler peki bu imtihanlardan başarı nasıl geçeceğiz? Nasıl başarılı geçeceğiz? Nasıl kazanacağız ya Rabbi? Bu imtihanı nasıl kazanacağız? diğer Rabb'imize soruyoruz. Allah Azze ve Celle de bunu formüllerini inşallah bizlere sunacak kardeşler biraz sonra. Peygamberin yanına sallallahu aleyhi ve sellem. Bir heyet geliyor. Allah resul diyor ki sizler kimlersiniz? Onlar diyorlar ki Resulullah biz Müslümanlarız biz müminleriz. Diyorlar ki müminliğinizin alameti nedir? Yani siz biz Müslümanız diyorsunuz. Peki yani siz yani biz nereden bileceğiz siz Müslümansınız? Bak kardeşler Allah Resulü soruyor. Müminin iman alameti nedir yani? Bir insanın mümin olma alameti nedir? Ben Müslümanım dedim. Aa alametim bu değil yani. Demek ki bunun farklı alametleri var kardeşler. Müminin alemeti nelerdir? Peygamber soruyor. Diyor ki imanınızın diyor alemeti delili nedir diyor. Delilinizi sunun diyor. Onlar diyorlar ki kardeşler. Bir, bela esnasında sabır. İmanımızın alemeti bu. Bela esnasında sabır. Rahatlıkta şükür. Rahat olduğumuz zamanlarda da şükür ederiz. Kazanın geçip gitmesinden... Rıza ile karşılamak, yani kazanın gelip gitmesinden, başımıza bir şeyin gelip gitmesine her zaman rıza gösteririz, rıza ile karşılarız. Başımıza ne gelirse gelsin, kazanın çeşidi hiç önemli değil. Ama hoşumuza giden kaza, ama hoşumuza gitmeyen kazalar. Ne gelirse gelsin bizim başımıza, biz bunu doğrulukla, biz rıza ile karşılarız biz bunu. Düşmanın başına gelene de sevinmemek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bunlar alim ve fakih kimselerdir. Hakim kimselerdir, fakih kimselerdir, alim kimselerdir. Bunlar bu anlayışları sebebiyle neredeyse peygamber olacaklardı. Bunlar bu anlayışları sebebiyle neredeyse peygamber olacaklardı diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunların anlayışları ne kardeşler? Çok büyük böyle bir davası bir şey mi? Hayır. Bela karşısında sabır gösteriyorlar. Rahatlıkta şükür gösteriyorlar. Kazanın gelip gitmesinde nefse hoş gelen kaza da olsa, hoş gelmeyen kaza buna rıza ile karşılık veriyorlar. İşte bu üç sebep, kardeşler, bunları o kadar büyük dereceye getirmiş ki Peygamber diyor ki, bunlar alim ve hakim kimselerdir Anlayışları sebebiyle neredeyse peygamber olacaklardı Peygamberlere yakınlıkları Peygamber nasıl söylüyor, o kadar mı peygambere yaklaştılar diyor bunlar Onlar anlayışları sebebiyle Kardeşler, bazıları Rıza makamı ile, rıza ile Sabrı birbirine karıştırdılar Yani sabır ile Rıza'yı birbirine karıştırdılar Hayır, sabır ile Rıza aynı değildir kardeşler. Yani şu an anlatmış olduğumuz meseleyle sabır aynı şeyler değillerdir. Neden kardeşler? Sabır nedir? Sabır başa gelen şeyleri içinde volkanlar patlasa bile yüzüne eş yudumlamaktır. Yani içtiğin şey acı dahi olsa, içine dahi hoş gelmese yüzüne eş onu yutmaktır. Bu nedir kardeşler? Bu sabırdır. Yani dışına yansıtmıyorsun, isyan etmiyorsun, bela musibet gelmiş isyan yok. Ya da sebat ediyorsun, sabrediyorsun ama içinde volkanlar patlıyor. Çok acı duyuyorsun yani. Evet sabrediyorsun ama evet isyan etmiyorsun ama için yanıyor yani. İçin patlayacak duruma gelmiş. Bu nedir kardeşler? Bu sabırdır. Ama rıza böyle değil. Rıza nedir kardeşler? Rıza başa gelen kazaya, başa gelen her şeye gönül hoşnutluğuyla, mutlulukla karşılık vermektir. Mutlulukla karşılık vermek. Ne demek yani bu? Yani Allah'tan bir şey geliyor bunu mutlaka yani böyle Güzel karşılamak. İçinde de bir volkan patlaması yok. İçinde dahi hoşnutsuzluk yok. Bu dereceye gelmek yani. Bir başka bir anlayışa göre, başka bir e, yoruma göre rıza şudur ki, başa gelen kazanın gitmesini istememek. Subhanallah kiler. Başa gelen bir belanın, bir musibetin gitmesini istememek. Her ne kadar bundan acı dahi duysan, gitmesini istememek. Ama sabırda böyle değil. Sabredersin ama gitmesini istersin bunun. Mesela başına bir bela musibet geldi. Bu cisim benim başımdan. Bunu istersin ama isyan da etmezsin. Rıza da öyle değil. Başa bir şey gelmişse onun gitmesini dahi istemiyorsun. Abdullah İbn-i Rahimullah diyor ki kardeşler rıza şudur diyor Allah'ın kaderine rıza, rızalı olan Allah'ın kaderine razı olan kimsenin misali şudur sabredenlerin aksine onlar üzerinde bulunduğu halin değişmesini asla istemezler. Sabredenlerin aksine üzerinde bulunmuş oldukları durumun Değişmesini temenni etmezler. Değişmesini istemezler. Çünkü o halin, o halin kendi üzerlerinde görünmesinin Allah katında hoş olduğunu bilirler. Allah bunun, bu halin üzerimizde olmasını istiyorsa, o halde biz bu halin üzerine gitmesini istemiyoruz. Yani Allah bu hal üzere bizi görmek istiyorsa, biz başka bir halde olmak istemiyoruz. Kardeşler bu kadar ince bir anlayış. Rıza Allah'tan razı olmak. Tabi kardeşler bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor. Diyor ki eğer yakin ile beraber razı olmaya gücün yeterse bunu yap. Yakin ile beraber razı olmaya gücün yetiyorsa bunu yap. Eğer bunu yapamazsan buna gücün yetmezse o halde nefsin hoşlanmadığı halde sabırda çokça hayır vardır. Nefsin hoşlanmasa bile sabırda çokça hayır vardır. Biz bu hadisten de anlıyoruz ki rıza ve sabır ayrı şeyler. Peygamber evvela neyi temenni etti? Neyi tavsiye etti? Yakin ile beraber rıza gösterin. Eğer bunu yapamıyorsanız, buna gücünüz, maneviyatınız, makamınız yetmiyorsa o zaman yapmanız gereken nedir? Sabredin Sabırda siz hoşlanmasanız bile çokça ecirler vardır Kardeşler böyle Kardeşler anlaşıldı ki anlaşıldı ki Sabır ile rıza aynı makam değil Hani hep biz ne diyoruz kardeşler? Sabredin, sabredin, sabredin Ama bir de bunun bir üst kademesi var Bir de bir üst kademesi o da nedir kardeşler? Rıza makamı Sabır makamı var Bu güzeldir ama bir de rıza makamı vardır Allah sabır makamı ile ilgili ne diyor kardeşler? Ben burada bir Meselenin altını çizmek istiyorum o da nedir? Şudur ki, Allah Zümer Suresi 10. ayette diyor ki, أَصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِهِسَبْ Sabredenlere mükafatları, ecirleri hesapsız verecek diyor Allah. Zümer Suresi 10. ayette. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecek. E rıza makamı da sabır makamından üstünse, sabredenlere mükafatları hesapsız veriliyorsa, rıza gösterenlere verilecek ecirleri siz takdir edin. Demek ki kardeşler, Rıza makamı sabırdan üstün ve onlara verilecek olan derecede de çok daha üstündür. Hatta İbn-i Kayyım Rahimallah diyor ki kardeşler Rıza ile ilgili, rıza makamı ile ilgili Ben biraz onun keşfini söyleyeceğim size. Bir insan nasıl Allah'tan razı olabilir? O dereceye nasıl göre o konu hakkında birkaç şey söyleyeceğim. İbn-i diyor ki Allah'tan razı olmak cennetten ve içindekilerden daha büyüktür. Daha güzeldir. Rıza cennetten ve içindekilerden daha kıymetlidir. Cennetten ve içindekilerden. Neden diyor? Çünkü diyor, rıza Allah'ın sıfatı, cennet, ile, cennet ise yaratmasıdır. Rıza Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın sıfatına dahil olmak, onun ahlakıyla ahlaklanmak, yarattığı bir şeye girmekten daha hayırlıdır. Diyor ki Allah, Tevbe suresi 72. ayette ne buyuruyor? Diyor ki, وَاَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّةٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِيهَ الْاَنْحَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Allah diyor, müminlere ve mümin erkeklere. Atlardan aramaklarına atmış olduğu cennetleri vaat etmiştir. وَمَسَاكِنَ تَيِّبَتًا ف۪ي cennetin عَدٍ Ve adın cennetleri neyse meskenleri de vaat etmiştir. Sonra ne diyor Allah? Yani Allah cennetlerden bahsetti, adın cennetinden bahsetti, müminlerin ve mümine kadınların oraya gireceğinden bahsetti. Cennetin evet. sıfatlarından bahsetti ve dedi ki وَرِدْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٍ Ama Allah'ın rızası bundan çok daha büyüktür. Allah'ın rızası Bundan çok daha büyüktür. Yani cennetten, cennetin içindekilerinden, meskenlerinden, ırmaklarından çok daha büyüktür. E sen Allah'tan razı olduğun zaman Allah da senden razı oluyor. Sen Allah'tan razı oluyorsun, Allah'ın razası da sen üzerine gelmiş oluyor. Demek ki Allah'ın rızası kardeşler, cennet ve içindekilerinden daha kıymetlidir. Biz hep neyi, neyi kazanmaya çalışıyoruz? Cenneti kazanmaya, cennetin içerisindekilerini. Ama Allah'ın razası aslında çok daha üstün kardeşler. O daha tatlı yani, o daha tatlı. Daha biz onu tatmadığımız için bilmiyoruz. Cennet bize tasvir edildiği için biz o öyle yani, tabi cennet için amel etmekte caizdir, ama Allah'ın rızası için etmek çok daha üstündür. Niye kardeşler? Çünkü Allah'ın rızası cennetten daha lezzetlidir yani, o yüzden şehitler şehit olduğu zaman ne diyorlar? Allah diyor ki benden bir şey istiyor musunuz? İstiyor, istiyor, istiyor, istiyorlar, en son bakıyorlar ki Allah her seferinde diyor ki başka bir şey istiyor musunuz? Başka bir şey istiyor musunuz? O şehitler diyor ki artık diyor Allah diyor, isteyecek diyor artık bunun sonu yok, en son diyecekler ki ya Rabbi bizi dünyaya gönder. Biz bir daha şey olmak istiyoruz. Allah diyecek ki ben bir daha sizi dünyaya göndermeyeceğim. Bunun üzerine haram kıldım. Artık ölen bir daha dünyaya gitmeyecek. Peki neden şehitler bir daha dünyaya gelmek istiyorlar? Allah'ın rızasını, Allah'ın karşılamasını bir görüyorlar ki Allah bir daha bizi böyle karşılasın diyorlar. Allah'ın karşılamasını cennetten daha güzel görüyorlar. Allah'ın onlar karşılama serüven o karşılama anını cennetten ve cennetin şeklinden daha kıymetli görüyorlar arkadaşlar. Geçen Allah'ın rızası Cennetten ve içindekilerinden daha kıymetlidir kardeşler. Peki kardeşler, bir insan rıza makamına nasıl ulaşır? Bu makama nasıl gelir? Allah'tan, Allah'tan gelen her şeyden nasıl razı olur? Kardeşler bunun birinci formülü, Allah'tan gelen her şeye sevinmek gerekir. Neden? Neden Allah'tan gelen her şeye sevineceğiz? Çünkü kardeşler, kişi eğer Allah'ı seviyorsa, eğer bu sevgisine de sadıksa, Allah'tan gelen her şeyi sever. Kişi sevdiğinin her şeyini sever kardeşler. Sevdiğinden bela gelse ondan bile tad alır. Neden? Çünkü onu seviyor. Allah'tan da bir şey geliyorsa bir insan onu sevmeli yani. Niye? Çünkü Allah'tan geliyor. Ben Allah'ı seviyorum. Allah'tan gelen her şey bana daha sevimli gelmeli. Her şey bana daha sevimli gelmeli. Bir gün Vahiyb bin Elvard, Sufyan-ı Sevri, Vesub bin Esbat bir arada oturuyorlar. O anda Sufyan-ı Sevri diyor ki, bugüne kadar... Ansızın ölmeyi hiç istemezdim bugüne kadar. Ansızın ölmeyi hiç istemezdim ama bugün ansızın ölmek istiyorum diyor. O anda Yusuf bin Esbat diyor ki niçin diye soruyor. O da diyor ki fitnelere uğramaktan korkuyorum diyor. Artık fitneler çoğaldı. Bir an önce ölmek istiyorum diyor. Kardeşler. Hani bazen bize başka temennilere bulunuyoruz ya. Fitnelerin zuhur etmesi, sürekli fitneler olması. Ya Allah canımıza aslında artık bu fitnelerden uzak duralım. Ya yani Sufyan es onu söylüyor yani. Allah hemen şehit olarak aslında bizi fitneden uzak duralım diyoruz ya bazen böyle dua diyoruz. Sufkan'ın sevdiği onu diyor. Diyor ki bugüne kadar diyor ansızın ölmek istemezdim ama artık bugün ansızın ölmek istiyorum diyor. Erkenden ölmek istiyorum. Yusuf bin Espat da diyor ki neden diyor bunu istiyorsun niçin? Çünkü diyor fitnelere uğramaktan korkuyorum diyor. Artık fitneler çoğalıyor. Fitnelere uğramaktan korkuyorum diyor. Yusuf bin Espat da diyor ki kardeşler. Fakat ben diyor uzun yaşamayı diyor çirkin görmüyorum diyor. Ben uzun yaşamayı çirkin görmüyorum. Sufkan'ın seviyor diyor ki. Sen diyor ölümden neden hoşlanmıyorsun? Yusuf bin Esbat da diyor ki her halde diyor tövbe edeceğim bir imkanım salih amelleri işleyeceğim bir zamanım olur diyor. Yani belki diyor tövbe ederim diyor belki salih amellerde bulunabilirim diyor bundan da diyor ben diyor böyle ölmeyi çok da erken istemiyorum diyor. Kendi arasında Yusuf bin Esbat ile Sufyan'ın sevri arasında bu konuşma geçerken o anda Vahib bin Elvet de o, o anda o olayı izliyor. Ona diyorlar ki peki sen bu konu hakkında ne dersin? Yani biz birimiz dedi ki erkenden ölelim, fitnelere uğramamak için. Birimiz dedi dedik ki hayır uzun yaşayayım, niye? Tövbe ederim, salih amellerde bulunayım. Şimdi ikisinin de niyeti çok iyi. Sen bu konu hakkında ne dersin diyor kardeşler. Vuhayb bin el-Varda diyor ki Vallahi diyor, bana diyor bu konu hakkında soru sormayın diyor. Diyor ki, ben hiçbir şeyi tercih etmem diyor, ben hiçbir şeyi tercih etmem. Bana daha sevimli olan şey, Allah'a daha sevimli olan şeydir. Bana daha sevimli olan şey, Allah'a daha sevimli olan şeydir Yani Allah benim ansızın ölmemi istiyorsa ben onu seviyorum. Eğer yok Allah daha uzun yaşamamı istiyorsa ben onu seviyorum diyor. Çünkü diyor Allah sevmediği şeyi kullar üzerinde vuku buldurmaz. Eğer Allah benim uzun yaşamamı istiyorsa demek ki benim uzun yaşamam Allah hakkında daha sevimlidir. Allah katında. Eğer yok bir an önce ölmem Allah katında daha sevmişse o zaman o. Yani Allah'a sevimli olan bana daha sevimli olandır. Anlayış bu kardeşler. Bunlardaki mantık bu. Böyle olduğu için kardeşler. Onlar diyelim ki başlarına bir bela musibet geldi. Kolları, bacakları, gözleri gitti adamların. Misal veriyorum. Allah öyle bir bela musibet verdi. Daha doğrusu öyle gözüküyor. Bela musibet gibi gözüküyor. Ama o kulların görüşü nedir? Şudur yani. Ya Allah bunu bana verdiyse demek ki Allah benim böyle görmekten daha çok hoşlanıyor. Allah'a daha sevimli geliyor. Allah'a daha sevimli gelen şey de bana daha sevimli gelendir. Yine kardeşler İmran bin Hüseyin istiska hastalığına yakalanıyor. Yataktan kalkamıyor. Gözünden başka hiçbir yeri kıpırdatamıyor. Yani baş tarafından başka hiçbir yere çalışmıyor. Yatağında yatıyor, hatta o kadar ki tuvalet ihtiyacının dahi kardeşler yatağında bir delik açmışlar, oradan kaçırıyor. Yani kalkması mümkün değil. O anda bir tane komutan içeri giriyor, onun halini görüyor, ağlamaya başlıyor. O da hissediyor ağladığını. Diyor, niçin ağlıyorsun? Diyor ki senin şu halini ağlıyorum diyor. Senin gibi bir adam diyor, senin gibi bir alim diyor. Yataklara düşmüş ne hallere gelmiş ben bundan dolayı ağlıyorum diyor. Diyor ki ağlama diyor, ona diyor sevimli gelen şey diyor, bana da sevimli geliyor diyor ona sevimli gelen şey bana da daha sevimli geliyor yani sen niye ağlıyorsun diyor yani Allah beni böyle görmek istedi böyle görüyor bu da benim daha çok hoşuma gidiyor diyor ağlamana gerek yok diyor Saad bin Evi Vakkas anh'a hatırlayın kardeşler kendisi böyle baya yaşlandığı zamanlara geldiğinde Mekke'ye hac yapmak için geliyor o anda herkes etrafına dizilmiş Saad bin Evi Vakkas'ın dua istiyorlar herkes Sa'd'ın kendine dua etmesini istiyor çünkü Peygamber dedi ki eğer Saad dua ederse Allah onun duasını mutlaka kabul edecektir neden çünkü Allah Azze ve Celle ona öyle bir şey vermiştir. Yani Peygamber bunu söylüyor. Saat Allah elini açtığı zaman elini indirmeden Allah'ın duasını kabul eder. Herkes bunu bildiği için bu hadisi Saad'ın etrafına geliyor. Adi Allah'ın dua istiyorlar. Herkes dua istiyor. Saat de Allah için onlara dua ediyor. Bir tane genç adam geliyor, çocuk geliyor. O da kendisi için dua etmesini istiyor. Saat bir nevâkastan, Saad bin nevâkast dua ediyor. Sonra adam çocuk yürüyüp gidiyor. Son diyor ki ya aklıma takıldı diyor. Bu adam kendisine niye dua etmiyor? Herkese dua ediyor. Allah onun vesilesiyle herkesin ihtiyaçını karşılıyor. O insanlar gelip onların ev istediler. Allah'a dua etmesini. O Allah'a dua etti, Allah onlara ev verdi. Araba istediler, araba verdi. Çocuk istedi, çocuk verdi. Allah onun duasını hep kabul etti. Yahu bu adam kendisine niye dua etmiyor? en açsa Allah'tan gözünü istese ya. Bu adam zaten yaşlanmış. Allah iki gözünü kör etmiş, buna bakan kimse yok. Bu Allah elini açsın, gözünü istesin. Niye acaba istemiyor? Geliyor Sa'd bin Emekas'ın kulağının dibine diyor ki Sa'd amca diyor Bir şey soracağım Buyur Diyor ki sen herkese dua ediyorsun Allah senin vesileyle herkesin duasını kabul ediyor Sen diyor kendine niye dua etmiyorsun Senin gözlerin yok Allah'tan iste de gözlerini versin Sa'd bin Emekas diyor ki Evlat diyor Allah'a Allah'ın takdiri Bana diyor gözlerinden daha sevimli geliyor Allah'ın takdiri bana gözlerimden daha sevimli geliyor. Eğer Allah bunu bana takdir etmişse gözlerimin olmasından daha hayırlı yani. Allah bunu bana takdir etmiş yani. Allah takdir etmişse Allah'ın takdiri bana gözlerimden daha sevimli geliyor. Gerçekten kardeşler mümin bu seviyeye gelsin ona hiçbir fitne uğramaz yani. Neden bazı alimler diyor ki rıza makamına ulaşmak vaciptir? Bazı alimler diyor ki bu, bu seviyeye gelmek vaciptir. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu seviyeye gelmeyen bir adamın ayağının kayması çok kolay kardeşler. Bir bela musibetten sabırla çıkar. İkincisinden sabırla çıkar. Üçüncüsünden sabır. Yüzüncüsünden sabır. Yüz birincisinde ayağa kayabilir. Ama bu anlayış olsa, bu anlayış olsa o zaman der ki ya Allah'a sevimli gelen bana da geliyor. Bu adamın başına ne gelirse gelsin yani. Bu adama ne verirsen ver yani. Bu adam için fakirlik, bu adam için zenginlik, bu adam için bela, bu adam için afiyet, bu adam için afet hiç önemli değil kardeşler. Bu adamın başına gelen şey hiçbir şeyin önemi yok. Allah'tan gelmişse Hiçbir şeyin sıkıntısı yok. Eki benim başıma da Allah'tan başka hiçbir şey de gelemez. Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey de benim başıma gelemez. O hâlde bu iş bitmiştir yani. Bu adamlar kendilerini kahrol perişan etmezler arkadaşlar. Bu adamlar bu adamlara hiçbir şey dokunmaz yani. İkincisi kardeşler, ne dedik? Birincisi Allah'a sevimli olan şeyin senin üzerinde de sevimli olmasını isteyen yana. Ya bil ki senin üzerinde olan her şey Allah'a sevimli olandır. Bunu bileceksin. Bunu bilirsen rıza makamına gelirsin. İki kardeşler eğer Allah sana istememene rağmen bir şey veriyorsa Allah sana istememene rağmen hoşlanmamana rağmen bir şey veriyorsa bir ki bu nimettir Eğer Allah'tan bir şey istiyorsun O da senin başına gelmiyorsa onda da sana Allah vermiyorsa bir ki bu da senin için afiyettir Sufya size öyle söylüyor çünkü Suyananı diyor ki Allah'tan bir şey istiyorsun ona Allah sana vermiyorsa bu nimettir. Allah'tan bir şey istemiyorsun, Allah da onu sana veriyorsa, bu da afiyettir, diyor. Neden? Çünkü Allah cimri olduğu için değildir, sana istediğin şeyi vermiyor. Sen Allah'tan bir şey istiyorsun, Allah sana vermiyor. Allah cimri mi ki sana vermiyor? Bil ki demek bu senin için afettir ya, afiyettir. Bu senin için afiyettir. Ee, Allah'tan bir şey istemiyorsun, Allah da sana veriyor. Allah diyor, kulları üzerinde zulmü sevmez. Allah, kulları üzerinde zulmü sevmez. İstememene rağmen sana veriyorsa, Bil ki bu da senin için nimettir. Çünkü Allah kullar için ne cimridir Allah ne zulmü sever Allah. İstemiyorsun veriyorsa zulmünden dolayı veriyor değil. İstiyorsun vermiyorsa cimriden dolayı vermiyor değil yani. Bu nimet ve afiyettir kardeşler. Böyle bilmek lazım. Bir gün Sufyanı Sevri ile Rabiyetul Adeviye'nin yanında kendi aralarında konuşuyorlar. Bir konuşma geçiyor. O anda konuşma arasında Sufyanı Sevri diyor ki ya Rabbi diyor bizden razı ol diyor. Ya Rabbi bizden razı ol. Ya Rabbi bizden razı ol. Ya Rabbi amellerimizden razı ol. Ya Rabbi cihadımızı kabul et. Ya Rabbi namazımızı kabul et. Ya Rabbi razı ol bunlardan. Bizden razı ol ya Rabbi. Kul olarak bizden razı ol ya Rabbi diyor. Onda Rabiatun Nedevi diyor ki sen diyor Allah'tan utanmıyor musun diyor? Koskoca Sufyanı Seviri rahimeullah. Sen diyor Allah'tan utanmıyor, hayatmıyor musun diyor? Ne oldu diyor? Sen diyor Allah'tan gelene razı değilken Allah'ın senden razı olmasına utanmıyor musun diyor yani? Sen Allah'tan gelenden razı değilsin, elini açmışsın diyor ki benden razı ol. Utanmıyor musun diyor Allah'tan. Peki diyor Allah'tan diyor insan nasıl razı olur? Yani Allah'tan gelenden razı olup olmadığına nereden bileceğim ben diyor. Kardeşler, Allah'tan gelenden razı mıyız değil miyiz, nereden bileceğiz yani biz? Nasıl bileceğiz bunun formülüne? Diyor ki Rabia Hatun, diyor ki Allah'tan gelen bela ve musibetlere karşı sevincin, Allah'tan gelen nimete karşı sevincinle aynı olduğu zaman. Sen Allah'tan gelenden razısın demek. Anladın mı kardeşler? Mesela ben daha iyi anlayın diye söylüyorum. Mesela iki bacağın var. Buna karşı sevincin var. Buna karşı hoşnutluğun, mutluluğun var. Bir ameliyeye giriyorsun, iki bacağını da kaybediyorsun. Aynı, aynı, ay, aynı şey var mı? Yani aynı, aynı mısın? Kalbin aynı mı? Mutluluğun, sevincin aynı mı? Gözün var, bir anda gözlerin gitti. O anda aynı mısın yani? Aynı insan demek sen Allah'tan gelenden razısın, Allah da seninle razı. Aynı insan. Mesela hapis giren, hapiste, hapse girmiş olanlar bilirler, hapise girerken ki yani tutuklanırken ki halin ile tahliye olduktan sonraki halin bir mi? Birse, birse sen Allah'tan razısın demek. Ne kadar da azdır ümmetin içerisinde böyle adamlar yani. Ne kadar da azdır ümmetin içerisindeki böyle adamlar yani. Geçen çok az kardeşler. Allah'tan gelen mesela bela ve musibetlere, nimetlere aynı sevinç. Mesela adam zengin, zenginliğe karşı sevinciyle fakirliğe karşı sevinci aynı. Subhanallah. Böyle bir böyle bir makam Allah azze ve celle bize nasip etsin yani. İbn Teymiyye mesela buna seviniyor biliyor musunuz? Bak bu aynı, aynı olma. Bazı seleften öyle alimler var ki belayı nimetten daha üstün görüyor. Belayı nimetten daha üstün görüyor akiler. İbn Teymiyye Şam kalelerini hapsettiler. İmne teyme dedi ki İmne kayım anlatıyor. Şu Şam kalesi kadar altınım olsa hepsini Allah yoluna infak etsem Allah'ın bana verdiği şu nimetin şükrünü eda etmiş olmam dedi. Hapsedilmiş diyor ki Allah yoluna infak etsem yine de diyor bunun diyor şu nimetin diyor şükrünü. Nimet olarak görüyor. Hatta diyor öyle büyük bir nimet ki bunun uğrunda diyor altınlar verilmeli diyor yani. Şükür şükür için diyor Allah yoluna altınlar infak edilmeli diyor. Niye ahiler? Niye yani bu adamlar niye belaları böyle seviyorlar? Ahiler çünkü belalara verilen ecir hiçbirine veremiyor ki. İbn Mace'de geçen bir hadiste Allah mahşer alanında insanları toplayacak. Allah belahlinin çağıracak diyor peygamber. Allah belahlinin çağıracak. Onlara ecirlerini verecek. Onlara verilen ecirleri gördüğü zaman rahat ehli diyecekler ki ah keşke dünyada bizim etlerimiz demir makaslarına kesilseydi. Bizim etlerimiz kemiklerimizden Demir taraklarla soyusaydı. keşke biz de bu, bu musibetlere uğrasaydık, belalar uğrasaydık da biz şunları almış olduğu ecran saydık. Yani Allah bela ehlini ahirette çok farklı karşılayacak. Onlara verdiği ecri hiçbir insana hiçbir zümreye vermeyecek. Bunu görünce diyorlar ki keşke dünyada bizim de başımıza bunlar gelseydi yani. Bizim niye başımıza gelmedi, biz de çile çekseydik. Bakın demek ki ahirette kardeşler başımıza isabet etmeyen her beladan üzüleceğiz yani neden başımıza isabet etmedi neden şu kurşun şurama da değmedi neden par parçaları şuralama kesmedi diye hani dünyada istemek kardeşler ayrı bir boyut istemek ayrı bir boyut ama ahirette biz bunu isteyeceğiz yani niye gelmedi başımıza niye gerçe gelseydi diyeceğiz yani ahirette onun mükafatını görünce Allah'tan bela istenmez kardeşler o ayrı bir boyut ama biz o bela ve musibetler başa geldiği zaman rıza ile karşılanma meselesini konuşuyoruz yani başa geldiği zaman rıza ile karşılanma işte bu, bir bu. Allah belahine verdiği icri hiçbirine vermiyor. İki, Allah belalarla bütün günahları döküyor. Allah belalarla bütün günahları döküyor. Hatta sahabinin bir tanesi. Yolun ortasında, Medine'de yolun ortasında bir kadına bakmış. Hatta bakışlarını o kadar uzatmış ki. Kadın uzaktan yürüyor, uzaktan bakmaya başlamış, yandan geçmiş. hala bakıyor. Adam Kadın uzaklaşıyor, hale dönmüş kadına bakıyor. Hala bakıyor. Sahabi içerisinde böyle adamlar var kardeşler yani. Sahabi de masum değil, sahabi de günah işledi, sahabi de içki içti, sahabi de zina etti, sahabi dansöz bile oynattı. Sahabi dansöz bile oynattı. Hani bazıları var ya, kardeşin bir günah işlediği zaman, günahını gördüğü zaman yerin dibine sokup sokup çıkartan adam. Sen kendisi çok masum. Kardeşinin bir hatasını gördü diye kardeşine buğz eden adam. Sahabi dansöz oynattı, dansöz. Sahabi içki içti. Sahabi aha gördüğün şu ameli yaptı. Hem de Medine sokaklarında, hem de peygamber yaşarken hem de peygamberi inşa etmiş olduğu bir İslam devletinde O kadın böyle yürürken hala bakıyor o anda da yürüyor Yürürken de bir anda dönerken duvara denk geliyor burnunu duvara vuruyor burnunu kırıyor Burnundan kan akmaya başlıyor o hal üzere Peygamber yanına koşuyor sahibi Geliyor diyor ey Allah'ın Resulü başından böyle böyle bir olay geçti Kadına baktım diyor ama işte fark işte burada kardeşim var burada. Fark burada onlar günah işliyorlar. Hemen öyle günahımdır şunu yapayım kapat. Yok hemen gelip bunun çözümü ne olacak? Yani bunun bedeli nedir ya Resulallah? Hemen bunu sildireyim ahirete kalmasın diyor sahibi. İşte bu fark bu. Günah işlememem meselesi değil. Günah işliyor sahibi. Ama fark onu kapattıracak işlerde bulunuyor. Hemen peygambere geliyor Resulallah böyle böyle burundan kanlar akıyor yani. Ben kadına baktım diyor. Doya doya baktım diyor. O anda diyor başımı da diyor. Duvara vurdum burnum kırıldı diyor. Peygamber ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki o yaptığın diyor haramın. Cezasını Allah dünyada sana verdi, müjdeler olsun sana. Müjdeler olsun sana. Peygamber vay seni namussuz deyip alıp dömüyor tokat vurmuyor ve hatta ona buz beslemiyor. Alıp mesela odunu alıp Peygamber zopa vurmuyor. akhir diyor ki sana müjdeler olsun diyor ya Peygamber subhanallah. Allah diyor ahirette vereceği ceza dünyada verdi diyor sana. Müjde olsun diyor sana yani. Bakın akhirler bela işte böyle günahları alıp götürüyor böyle işte. Döküp götürüyor hepsini. O yüzden belayı sevmiş selefimiz yani. O yüzden Selefimizin bazıları belayı nimetten daha üstün görmüş. Ne diyor Abdurrahman İbn-i Biz diyor fakirlikle imtihan edildik, belalarla imtihan edildik, musibetlerle imtihan edildik, kazandık, bollukla imtihan edildik, kaybettik. Rahatlıkla imtihan edildik, kaybettik diyor. Geçten kardeşler, o yüzden de onlar bunları çok seviyorlardı yani. Zinnun der ki kardeşler, Zinnun diyor ki Rahim'in Rıza'nın diyor üç alemeti vardır, üç alemeti, eğer bir insana şu üç şey varsa o demek ki Allah'tan razıdır, üç şey varsa Allah'tan razıdır, birincisi kazadan önce tercih, tercih yapmamak, kazadan önce tercih yapmamak, kaza ne biliyorsunuz değil mi kardeşler, kaderin vuku bulması demek, yani kader yazılmış, kaza da onun vuku bulması, demek, kaza bu yani, kaza derken bu trafik kazası gibi düşünmeyin bir şey başa geldi değil, Kaza iyi de olabilir, kötü de olabilir. Fark etmez. Kazadan önce tercih yapmamak kardeşler. Ne demek biliyor musunuz bu? Mesela benim başıma şu gelmesin ya. Şöyle bir şey, musibet başıma gelmesin. Şu gelmesin. Değil yani. Bunu yapmaz diyor. Rıza ehli bunu yapmaz. Kazadan önce tercih yapmaz. İyi gelsin, kötü gelmez. Yes bunu yapmaz diyor yani. Rıza ehli bunu yapmaz. İki, kazadan sonra acı duymamak. Başa geldi acı duymamak. Acı duymamaktan kasıt yani bir şey Maddi olarak diye kardeşler manevi olarak elbette ki maddi olarak insan acı duyar. Manevi olarak acı duymamak. Üç, belada sevginin tahrik olması. Belada sevginin tahrik olması, artması yani. Yani belada sevgi artar diyor yani. Sabil, şey Selef. Nasıl oluyor? Onların ayrı boyutu yani onlar başka alemlerde geziyorlar yani. Halbuki bize bela geldiği zaman sevgimiz düşüyor subhanallah. Derecemiz düşüyor subhanallah incelerimizin imanı heba oluyor. Ağzından çıkıp bir cümleden dolayı. Adamma diyor ki, berada diyor sevgi tahrik olur diyor. Şöyle dünya gözüyle baksan sevdiğin bir insan sana bir kötülük yapsa zahiren yani diyorum. Kötülük yapsa ona karşı sevgin düşer. Ama Allah yaptığı zaman sevgin artıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü Allah her işini hikmetli yapar, her işini hikmetli yapar. Allah onu sana veriyorsa senin hayrın dilediği için onu veriyor sana. Ona da hayrın dilediği için. Tabi onun hayırlarını İnsan kendisi tespit etmesi lazım. Ve kardeşler üçüncü olarak, yani bir insan nasıl rıza, rıza ehli olur diyoruz ya. Üçüncü olarak, insan bilecek ki, insan bilecek ki, tüm bidat ve sapık taifenin ana sebebi, yani bidata düşmelerinin ve sapıtmalarının ana sebebi kardeşler, Allah'ın kazasından razı olmamak. Allah'ın tercihinden razı olmamak. Şeytanı hatırlayın. Şeytanı şeytan yapan neydi? İblis'ti, şeytan oldu. Ne, ne oldu? Neden? Allah bir takdir buyurdu. O derecede sen olmayacaksın, Adem olacak dedi. Ne oldu? Sapıttı. Allah'ın takdirine rıza göstermedi. İblisi, iblisin asıl hastalığı bu. Asıl hastalığı bu. Diğerleri sonuç, itaat etmemesi, Allah'a karşı gelmesi, insanları saptırma, bunlar sonuç. Asıl mikrop, asıl hastalık, Allah'tan razı olmaması. Allah bir takdir buyurdu. Adem'i yaratma, insan onu yaratma, onu üstün kılma, bu, bu takdiri beğenmedi. Beğenmediği için, Sapıtanlardan oldu. Tirmizde geçen bir hadise diyor ki peygamber aleyhisselatü vesselam. Allah'tan istare Adem oğlunun mutluluğundandır. Allah'ın kazasından hoşlanmamak Adem oğlunun sapıklığındandır. Adem oğlunun sapıklığındandır. Ve kardeşler dördüncü olarak şunu bilmemiz gerekiyor ki. Bir insan şunu bilse. Başa gelecek olan şey mutlaka başa gelecek. Başa gelmeyecek olan şey de mutlaka başa gelmeyecek. Ne yaparsam yapayım. Başıma gelecek bir şey yazılmışsa ondan kurtulamayacağım. Ne yaparsam yapayım başıma gelecek gelmeyecek bir şey de başıma gelmesi için de yapamam yani. Ne kadar çaba göstersem göstereyim. Bir insan bunu bilsen, bilsen bela geldikten sonra daha hayıflanmaya gerek var mı? Zaten gelecekti der adam. Geldi o da yani. Ama burada gelecekti ama başka yere gelecekti. Geldi ve bitti. Eğer insan bunu bilsin o zaman kardeşler kazaya karşı böyle bir hoşnutsuzluk ortaya koymaz. Rıza ehli olur yani. Allah'tan artık razı olur. Gerçekten kardeşler peygamberin dediği gibi yani sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin diyor bir hakikati vardır. Her şeyin bir hakikati vardır. Başa gelecek olan bir şey mutlaka başa gelmesi, başa gelmeyecek bir şeyin de mutlaka başa gelmemesi iman hakikatidir. Bir insanın iman hakikati neymiş? Başa bir şey gelecekse mutlaka gelecek, gelmeyecekse de mutlaka gelmeyecek. Enes radiyallahu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmadığım bir şeyden dolayı neden yapmadın? Yaptığım bir şeyden dolayı da neden yaptın diye hiç sormadı diyor bana. Hiç diyor böyle bir şey sormadı. Ya da yapmadığım şeyi keşke yapsaydın. Yapmadığım şeyi keşke e, yaptığım şeyi de keşke yapmasaydın diye hiç de demedi diyor peygamber bunu bana. Hatta diyor ehlinden birisi bana kızdığı zaman niye şunu yaptın ya? Derdi ki o çocuğu bırakın. Kaderdi. Vuku bulacaktı, o hal üzerinde vuku buldu. Çocuğa karışmayın, derdi diyor Peygamber. Peygamber, anlayışı bu kardeşler. Ve kardeşler, mesela Sad bin Muaz'a hatırlayın. Sad bin Muaz'ın kıssasını. Sad bin Muaz, Hendek Savaşı'na çıkacak. Bütün vücuduna zırhları giyilmiş Bütün tedbirlerini almış. Ama kolları fazaları açık. Kollarında zırh yok. Onu gören Hazreti Ayşe, diyor ki, Ummusad'a, Sad bin Muaz'ın annesine. Diyor ki, Ummusad, sen diyor çocuğun her tarafını giydirmişsin güzel de Keşke kollarını da yani kollarına da zırh giydirseydin Korkuyorum ki düşmanlar o'dan ona saldıracaklar Müminin felasetinden korkun yani geçen görmüş Hazreti şey yani demek ki Hakikaten o'dan yaralıyor alıyor sahib-i O Musa diyor ki ama Ey müminlerin annesi Sen bilmez misin ki Allah'ın takdiri zırhları delir geçer Allah'ın takdiri zırhları delir geçer eğer Allah bunu bana dilemişse, yani çocuğuma dilemişse, orada zırh da olsa o delip geçecektir yani. Delip geçecektir. Gerçekten Allah'ın takdiri zırhlar delip geçer arkadaşlar. Allah'ın takdiri duvarları da delip geçer. Allah'ın takdiri ülkeleri de aşıp gelir. Yani burada olduğun zaman öleceksin, orada olduğun zaman ölmeyeceksin. Geç böyle bir ayağa, geç bu inancı. Bu Müslüman inancı değil yani. Allah takdir etmişse senin ölümünü, o ölüm şurada erken gelir, burada geç gel. Böyle bir mantık yok yani. Allah dilemişse gözünün, kulağının, bacağının, gövdenin gitmesini burada da olsan gidecek, orada da olsan gidecek. Burada Allah yolunda tercih ettin burada gitti. Eğer Türkiye'de olsan, hani hatta başka bir ülkede fabrikada çalışsan gözüne bir çapak gelirdi, çekip, öyle gözün giderdi. Ve hatta kazayla parmağının kolunu kopartırdın öyle giderdi yani. Yani Allah dilemişse mutlaka o başa gelecektir arkadaşlar. Beşincisi ve son olarak şunu söyleyeyim kardeşler, daha fazla da uzatmayayım. Şudur. Hayrın ve şerrin hangisi olduğunu bilmiyoruz. İnsan onu bilsin. Hayır nedir, şer nedir biz bunu bilmiyoruz kardeşler. Çünkü Ömer Radyalan dediği gibi. Ben başıma gelen hiçbir şeyden sevinme ya da hoşnutsuzluk duymam. Ne mutlu olurum ne mutsuz olurum diyor Ömer Radyalan. Neden? Çünkü mutlu olduğum şeyin benim için hayırlı olduğunu, mutsuz olduğum şeyin de benim için hayırlı olduğunu bilmiyorum ki. Bilmediğim bir şey, akıbetini bilmediğim bir şey için niye seveyim ya da üzüleyim diyor. Hakikaten öyle kardeşler. İlim hayırlıdır değil mi ilim? İlim hayırlıdır. Allah ilme kıymet veriyor. Nicelerine ilim verildi. O ilimler onlara saptırmadı mı? Zahirde çok hayırlı bir şey. Ama o ilim onu saptırdı. Onun için hayır olmadı. Niceler içinde bela ve musibetler kardeşe Cahillik ya cahillik güzel bir şey değildir. Nicelerin nice cahillik kurtardı. Nicelerini kurtarmış değil mi yani? Vallahi kardeşler böyle. Nicelerine bele ve musibetlerin verilmemesi onun azgınlığını arttırıyor Allah ayette ediyor ya Biz diyor işte bir halkı helak etmek istediğin zaman onun liderlerini zenginleştiririz diyor Rahatlandırır diyor Allah Azze ve Celle Rahatlık veririz Firavunun niye bir kere bile başaramamış Zulmü artsın diye, zulmü artsın diye Artık Allah tabi biraz kalemini kırmış Onun bütün şerrini ahirete, bütün azabını ahirete bırakmış yani Dünyada hiçbir şey vermiyor Allah Şimdi ben kendim hakkında hayrı ve şeri bilmiyorum o halde başa gelen bir şeye sevinmen üzülmen ne anlamı var? Sevindiğin şey belki senin helakın olabilir. Üzüldüğün şey belki senin kurtuluşun olabilir yani. Allah azze ve celle Nisa suresinde ne diyor? "Fasa enyakrau <gülüyor> şey'an ve yec'al Allahu fihi khayran katira." Hoşlanmadığı şeylerde diyor, umulur ki çok hayırlar vardır diyor Allah. Bak Allah ayette açık açık söylüyor. Hoşlanmadığı şeylerde umulur ki nice çok hayırlar vardır yani. Gerçekten hoşlanmadığımız şeylerde Nece hayırlar vardır Raditu billahi rabben Ve bil islami dinen Ve bi muhammedin rasulen Kim dese ki ben Rabb olarak Allah'tan razıyım Din olarak İslam'dan razıyım Peygamber nebi olarak da Muhammed'den razıyım derse diyor Peygamber Allah'ın üzerine vaciptir onun cennetin alması Biz Rabb olarak Allah'tan razıyız Din olarak da İslam'dan razıyız Nebi olarak da peygamberden razıyız Ne demek kardeşler bu şu, Rab olarak Allah'tan razıysak Allah'ın gösterdiği her yerde oluruz. Allah'tan gelen her şeyden de razıyız biz. Rab olarak Allah'tan razı olmaktan ne demek? Ha, Allah var razıyım, Allah'ın varlığından. değil. Varlığından değil, vuku buldurduğu şeylerden razı olacaksın. Asıl rızalık bu. Rab olarak Allah'tan ben razıyım. Ne demek? Allah'tan ne geliyorsa ben ona razıyım demek bu. Din olarak İslam'dan razıyım demek İslam'ın haramından, farzından, mekruhundan, vacibinden, hepsinden razıyım. Allah bana cihat dedi. Ben cihattan razıyım. Cihatta başıma türlü türlü belada gelecek, ona hepsinden razıyım. Çünkü İslam bunu bana emretti. Nebi olarak da Muhammed Aleyhisselam'dan razıyım. Onun yoluna razıyım. O nasıl bir yol ortaya koyduysa, nebevi sünnet, nebevi menheç, nebevi akide. Ne ortaya koymuşsa ben bundan razıyım. Bu bana zor da gelse. Tağutların hoşuna da gitmese. Tağutların zindanına da atılsam. Tağutlar bize düşman da olsa, cephede açsa, öldürseler de, çocuklarımızı katleseler ülkelerimizi tarumar etseler de... Biz Muhammed'in yolundan razıyız yani. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onun yolundan razıyız. O nasıl cihad ettiyse öyle cihad edeceğiz. Velev ki onun tavizsiz cihadından sonra düşmanlarımızın sayısı çoğalsın. Velev ki onun tavizsiz cihadını yaptığımız için, ortaya koyduğumuz için, her, her gün yeni bir düşman, yeni bir ülke bize düşman olsun. Hiç önemli değil. Biz Muhammed'in yolundan razıyız. Muhammed'in cihadından razıyız. Muhammed'in davetinden razıyız. Muhammed'in tavizsiz davetini ortaya koyarız Tağutlar bize hapis etse de Tağutlar bize hedef alsa da Tağutlar bize suikast düzenlese de Biz bundan razıyız yani Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan razıyız yani Nebi demek zaten yolu takip eden demek Biz bundan razıyız yani Allah Azze ve Celle hayatımıza da bunu, bu menheci yerleştirmeyi nasip etsin kardeşler Kardeşler son olarak Nefsin mertebeleri var Nefsin mertebeleri Nefs-i emmara var Nefs-i var nefs-i var, nefsi mutmain, nefsi razia, nefsi marziye var. Nefs-i emmare nedir? Muhakkak nefis kötülüğü emreder. Demek ki emmare nefis kötülüğü emreden nefis. Bakalım biz hangi nefisteyiz? Kötülüğü emreden nefis ne demek? Kötülükten lezzet alıyor. Mesela, içki içmiş, içkiden içerken lezzet alıyor, bitmiş onun lezzeti geçmiş, ertesi gün olmuş, hali o o hâli hatırladığı lezzet alıyor mesela. Yani kötülükten lezzet alan nefis. Nefs-i levvame. La uqsimu bi yevmi kıyame ve la uqsimu Nefs-i levvame. Levvame olan nefis yani kendini kınayan nefis. Nefsini kınayan nefis. Neden bu günah işledin? Bugün günah lazımdı. lazımında. Bugün amba azabı var. Allah, Allah bundan hoşnut değil. Yani kendini kınayan nefis. Nefs-i ilham İlham edilen nefis. Bu ihlaflı. Böyle bir nefis var mı yok mudur diye Peygamber hadiste buyuruyor. Her ümmetin mülhimleri vardır, eğer benim ümmetimin mülhimi varsa da Ömer'dir diyor, o Ömer'dir. nefsi mutmain vardır, mutmain olmuş olan nefis, Allah diyecek ki mutmain olan nefise. Allah'tan, sen Allah'tan razısın, Allah'ta senden razı. Gir kullarmanın arasına, gir cennete. Allah mahşerde, mutmain olmuş olan nefise böylesin, yani Allah'tan mutmain olmuş artık yani. Diğeri kardeşler, Allah'tan razı olmuş. Allah'tan, Allah'tan ne geliyorsa gelsin, hepsinden razı. Diğeri, nefsin diye Bunun sonucu olarak da Allah da ondan razı. Allah Azze ve Celle inşallah kendisinden razı olmayı, kendisinden de kendisinden razı olmuş olup kullanılan olmayı bize nasip etsin kardeşler. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı bu hal üzere sabit kılsın. Allah Azze ve Celle bizim yarınlarımızı bugünlerimizden daha hayırlı kılsın. Allah Tebareke ve Teala Muaz bin Cebel'in dediği gibi Allahümme zenzil akdamehum ve ar'ib kulubehum ve enzil aleyne s -sekinete. وَاَنْزِمْنَا كَلِمَةَ اتَّقْوَا وَحَبِّبْنَا اِلَيْنَا ve وَاَرْضِنَا بِالْقَدَاءِ Ne diyor Muaz bin Cebel? Ya Rabbi diyor onları sarsıkça sars, o düşmanlarımızı sarsıkça sars ya Rabbi. Onları yerin dibine sok. Onlara korku ver ya Rabbi. Onları böyle birbirine düşür. اللهم اَنْزِنَا اَنْزِنَا سَكِينَةً Üzerimize sekinet yağdır. Üzerimize böyle sekinet gelsin ya Rabbi. Bizi takva kelimesi üzerine topla ya Rabbi. Ve senin sevdiklerini sevmeyi nasip eyle. Yani sen neyi seviyorsan onu sevmemize nasip eyle. Ve ardına bil kadai ve kazana da rıza göstermeyi nasip eyle. Allahümme min ve davana en elhamdülillahi rabbil alemin.